Ya benim bilgilerim çalınsa ne olur? Zaten kartın içi de bomboş. Doğru düzgün alışveriş de yapamıyorum. Aldığım zaten bir tavuk döner be abicim diyenlerden misiniz? İşte o iş öyle değil. 2021'de adresiniz, telefon numaranız, kredi kartı bilgileriniz ve eğer varsa apartman girişine koyulan o şifreye kadar tüm kritik bilgilerinizin çalındığı hacklenme haberlerinin sayısı bir önceki yıla göre 5 kattan fazla arttı. Üstelik bunlar sadece bizim Webtekno'da seçerek yayınladığımız haberlerden ibaret. Bilgileri çalınanlar arasında öyle sen, ben gibi çıplak vatandaşlar da yok sadece. Futbolcular, milletvekilleri, siyasetçiler, oyuncular, yayıncılar, fenomenler ve hatta biz de. Webtekno ekibinden de bilgileri çalınanlar var. Sıfır şaka. Ben kendi Twitch yayınımda bu haber okurken, İrem Tekinler haberini okurken bana mailden şey geldi. İşte şu an okuduğun makaleyi yazan kişinin verileri dedi. Baktım e, isim e, İrem Denli. İrem Denli'nin verilerini göndermişler. Adres tarifi, her şey bulunuyordu yani. Bu durum üçüncü tarafla paylaşılma durumu. Paylaşılan kişi İbrahim olmayabilirdi. Aynı gün bana da kendi verilerimi gönderdiler. İrem peki sen sürecin ardından neler yaşadın? benim paylaşılan adres bilgim üniversitenin ilk sınıfında, ilk yılında gittiğim yurdumun bilgisiydi yani. Şu an orada kalmıyorum. Hatta 3 yıldır orada kalmıyorum. Ama yani. bu demek değil ki bunlara ulaştılar neden daha fazlasına da ulaşamasınlar. Abi biliyorsun biz bir olay yaşadık bizim kadın bir editörümüzün. Adresi, telefon numarası, adresinin tarifine kadar üçüncü tarafla paylaşıldı. Biz şanslıyız ki paylaşılan taraf da başka bir gazeteciydi, bize ulaştırdı bilgiyi. Ama hiç iyi niyetli olmayan insanın eline geçti bu durum. O zaman ne yapacağız? Birisi gidip bahçesine otursa, onu takip etse, ona zarar vermeye kalksa, bunun maddiyatı, bunun manevi karşılığını nasıl tanımlayacak mahkeme? Özel hayatının ihlal edilen verileriyle alakalı olarak mahkemece takdir edilen bir değer oluyor. Fakat yani Yargıtay'ın bununla alakalı olarak görüşü manevi tazminatın zenginleşme aracı olarak kullanılmaması yönünde. Bu sebeplerden ötürü düşük seviyede tazminatlara hükmediyorlar. Bu tarz şeylerde tazminatların çok daha yüksek olması gerektiğini düşünüyorum. Ki caydırıcılığı da olsun Muhitinizi yazdığınızda o çevredeki insanlar arasındaki de çıkacak. Belki sapık gelecek evinizin önünde bekleyecek. Belki sizi sokakta görüp peşinize takılacak bir mesaj göndermiş. İnsanlar bunu biraz hafife alıyor. verileri koruma kanunu kapsamında bir veri ihlali gerçekleştiyse bunu en kısa sürede kuruma bildirmesi gerekiyor. Geçtiğimiz yılda Facebook'a verilen bir ceza var. O cezada mesela Türkiye'deki 300 bin kişinin verisi ihlal edildi. Kurum Facebook'a zamanında bunu bildirmediği için ayrıca bir ceza uyguladı. Bu olayların ardından hackerlar bize ulaşarak daha fazla detayda verebileceklerini belirttiler. Kanıt istedik ve bize listeden rastgele seçtikleri 50 kişinin bilgilerini daha gönderdiler. Üstelik sadece kullanıcılar ve şirket tarafından bilinmesi gereken bilgiler de bizimle paylaşıldı. Tabi hackerlar sadece bize ulaşmadılar. Bana gelen bir e-postayla başladı aslında süreç. Çünkü e-postada benim yemeksepeti.com'da kayıtlı olduğunu çok büyük oranda düşündüğüm cep telefonu numaram, adresim ve adres tarifimle beraber o e-postada açık bir şekilde görünüyordu. Ve bu kişiler diyordu ki biz yemeksepeti.com'dan verileri sızdırdık. Veriler elimizde. Biz bunları açık bir şekilde yayınlayacağız eğer anlaşma sağlayamazsak bir anlaşma sürecine girmemiz istiyoruz diyorlar Yemek Sepeti ile. Sadece verilmedi, de birçok kişinin de yine açık şekilde verilir e-postalarda yer aldığı için durumu yemeksepeti.com'a sormadan herhangi bir şey yapmak istemedim. Twitter üzerinden bir tweet atarak verilerimizin etrafa saçılmış sanırım. Bu durum hakkında bir açıklamanız var mı diye ilettim e-postanın görüntüleriyle. Yemeksepeti.com'da yeni bir veri sızıntısııyor. Bizden veri sızdırdığını iddia eden insanlar bizden fidye istiyorlar. Biz de hukuktaki işte ilgili kişilerle, birimlerle bu süreci takip ediyoruz diye bir basın duyurusu yap ve o olayı orada aslında. Yemek sepetinden açıklamayı alınca benim için kapanmıştı. En azından ben öyle zannediyorum. Yemek sepetinin verilerin çalındığının ve bu verilerin de bir siteden paylaşıldığını öğrendim. Üsteyi girdim. Mailde ulaştım ben bu hackerlara. Kendi bildirim göndermelerini istedim. Telefon numaramı, adresimi ve adres tarifimi bana gönderdiler. Dedilerim hani bu verileri ne kadara satıyorsunuz ya kimlere satıyorsunuz. Burada yemek sepetine sat satacaklarını ve yani. bu veriler karşısında bir para talebinde bulunduğunu söylediler. Ee, ben de bu verilerle ilgili biraz daha bir araştırdım. Hani burada diğer Başka davalarda açılanlar var şimdi isimlerini vermeyeyim bana da ulaştılar onlar. Yani yemek sepeti dava sürecinde şunu söylüyorum. Yani bu verilerin bizden çalındığı nereden vereceğiz? Başka elinden çalınabilir. Bunu savunuyorlarmış. Buradaki önemli nokta şu kişilerin gönderdiği ev adreslerinin yanında adres tarifi var. Yani atıyorum bir bankanın bitcoin şirketinin verileri çalındığında insanlar evlerin adreslerini yazar ama adres tariflerini yazmaz. Burada benim yemek sepetinin evinin adresi var. Bakın burada da altında da şey var. Adres ne diyor ki yukarısından ilerleyince bulunuyor. Hemen size hackerların attığını göstereyim. Telefon numaram, adresim ilerleyince bulunuyor. Hangi şirkete ben bunu yazıyorum bit sadece bunu yemek sepetine yazdım. Yani getir de kullanıyorum ama getire böyle bir şey yazmadım. Ben tabii de o zaman değilim ama buradan çok net anlayabiliyorum ki benim yemek sepetindeki verilerim bana gönderilmiş. Çünkü yemek sepeti bunun farkında değil. Peki ya bunları yaşayan gazetecilerin başına ne geldi dersiniz? Ben İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü siber Suçlar dairesinden arandım. Şimdi ben siber suçlar dairesinden aranınca, dijital dünyanın içerisindeyiz, birçok haber yapıyoruz. Twitter'da vesaire, sosyal medyada bazen cevaplaşıyorsun, yazışıyorsun. Dedim herhalde bir ilgili bir durum oluştu. Bilgi alacaklar ya da bir suçlama var aklımızda ifadeye çağıracaklar ama yani ifadeye çağrılacağım bir suçlama olabileceği gibi şeyler de aklıma gelmişken yemeksepeti.com'un hakkında suç duyurusu yapacağı bu tweetimden dolayı hiç gelmedi açık söylemek gerekirse. Çünkü Türkiye'de birçok konuda İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından çağrılabilirsiniz ama hani yemeksepeti.com bir soru nedeniyle sizin hakkınızda suç duyurusu bulunmuştur düşüncesi en son aklınıza gelecek şey ve bu suç duyurusu 9 gün gibi olağanüstü bir süre içerisinde işleme alınarak biz hemen ifadeye çağrıldık. Neyse gittik ifademizi verdik. Sanki marka değerinizi denemek gibi bir Türk Ceza Kanunu'nda suç varmış gibi bir suç duyurusuna bulunmuşlar ama böyle bir suç yok Türkiye'de. Böyle bir kanun yok zaten. İnsanlar markalar hakkındaki özgür düşüncelerini çok rahat bir şekilde istedikleri platformda dile getirebilirler. Ben paylaşım yaptıktan ben... sonra 9 gün sonra Emniyetten aradılar. Ben ilk başta şey sandım. Bilgi istediler sanırım. İfadeye çağırdılar. Ifadeye gittiğimizde de zaten biz bunları anlattık. Yani şu an, şu an anlattıklarımı anlattım. Konuştuğum avukatlar da benzer şeyler söylüyor. Yani burada bir hızlandırma yapılmış ve burada komik olan da şöyle bir şey: savcı veya hakim kimse hani ifademizi isteyen tabii de isteyip Bununla bir sıkıntı yok ama hani böyle bir konuda istemesi bize garip gelmişti. İşimizi yaptığımız için ve ben gazeteci olarak, haberci olarak değil, haberci olarak bir yaptım. Peki bu verileri eline geçirenler neler yapabilir? Sapığını mı ararsın, takığını mı ararsın? Artık ...görüsü sizin hayal gücünüze kalmış hatta bunun yaşanmışı da var. Ya arkadaş yani bugün bak bir kadın paylaşmıştı Twitter'da. Tacize uğramaya başlamış insanlar. Telefon numaraları ve adresleri yayınlandığı için. Atıyorum biz kadın cinayetleri diyoruz değil mi? Belki de adresinin bilinmesini istemediği bir kadın adresi oraya düşecek. Bana yüzlerce mesaj geliyor. Eski sevgilisiyle ilgili aradığı, hep yani de kadın isimler onu da söyleyeceğim. Ve bunun aynısını hackerlara da atmışlar. Yani hackerlar da paylaşımı yapmıştı bize e, isim sormayın diye. Bir sürü insan bir sürü in yani insanlar arıyorlar. Belki bu kan davası olabilir bilemem. Çünkü gün bunlar güncel adres. Ben herkese mail attım. Konsoloslukları attım. Konsolosluk çalışanlarını attım. Ee, Dışişleri Bakanlığı'ndaki çalışanları attım. Kim varsa burada tehlike içerisinde. Yani tehlikeli bir durum. Değil mi? Burada terör saldırısı da olabilir. Çok açık bir saynak. Şimdi kötü niyetli insanların elinde ne yazık ki Türk vatandaşlarının birçok verisi var. Türkiye'de sadece yemeksepeti.com veri sızıntısı yaşanmadı. Türkiye'de devlet kurumlarının dahil çok önemli verileri ne yazık ki kötü niyetli insanlara kaptırdığını görüyoruz. Tüm bu verileri birleştirdiğinizde Türkiye'de yaşayan her bir bireyin oturduğu adresi cep telefonu numarasını sağlık verilerini kimlik numarasını bir araya getirebiliyorsunuz ve belki devletin birçok kurumunda olmayan bir veri bankasına sahip oluyorsunuz. Kandırmak için telefonla arayabilirler. Ben bankadan arıyorum der. E bütün bilgileri elinde. insanlar hemen inanıyor. Bu bilgiler onun elindeyse diyor. Bu gerçekten de aradığını iddia ettiği kişi olabilir. Savcılıktan arıyorum diye sizi dolandırabilirler çok rahat bir şekilde. Bankadan arıyorum diye dolandırabilirler. Belki sizi dolandıramazlar ama benim annem, benim babam tehdit altında. Niye? Onlar bu süreçlerden uzakta yaşıyorlar. Onlar sürekli sosyal medyada ne olmuş, bitmiş, tek teknoloji başında ne olmuş ne bitmiş diye bakmıyorlar. Onları birisi aradığında ve karşı tarafta güveni bu verilerle sağladığında iş orada bitiyor. Bankadaki paralarımı boşaltılıyor. Kredimi çekiliyor haklarında. Bilmiyorlar ki belki de haklarında başka bir şirket kuruluyor, başka yerlerde dolandırılıyor. Ek olarak bu tip çok büyük şirketlerin verileri sızdırıldığında siyasiler, savcılık personelleri, polisler de hayati tehlikeye giriyorlar. Niye? Ya bugün Türkiye'nin uğraştığı birçok bela var, bir çok kötü niyetli insan var, grup var, terör örgütleri var. Siz bu adamların adreslerini herkesin ulaşabileceği bir hale getirirseniz eğer, sıkıntı yaşadığı insanları tehdit etmek amaçlı, rahatsız etmek amaçlı kullanabilirler. Belki olay daha da kötüye gidebilir Allah korusun. Bunun gerçekten ivedilikle ele alınıyor olması lazım. Devlet kurumları tarafından acil bir şekilde değerlendirilmesi lazım. Kim abi? Harbiden bunların sorumlusu. Sen bilgili bir ağ benziyorsun. Anlatır mısın biraz bize? Öncelikli olarak sorumlu kişiler bizim verilerimizi saklayan, işleyen ve bunları zamanında silmeyen firmalar. Eğer kendi VPN'inizi inşa edecek kadar sıkı bir bilgisayar dehası değilseniz biliyorsunuz ki internet kullanırken yaptığınız her hareket kaydediliyor. Bu bilgileriniz en temel anlamda firmalar tarafından size uygun reklamlar ve tavsiyeler göstermek adına kullanılıyor. Mesela bu videoyu izlediğiniz platformun sahibi Google gelirinin %80'ini bu reklamlara borçlu. Tıpkı Google gibi birçok şirkette ana kazancını buradan elde ediyor ancak pek çoğu bu tip olaylar karşısında susmayı tercih ediyor. Hatta görevi sadece haber vermek olanlar bile. Teknoloji basınında bazı arkadaşlar tweetler attılar, haberler yaptılar, canlı yayınlar yaptılar. Sürece aslında izleyenleriyle paylaştı. Yemeksepeti.com'un ajansı bu arkadaşlara arayarak onların da şikayete maruz kalabileceklerini ve olayın savcılığa taşınabileceğini söylemiş. Bunu duyunca arkadaşlar bütün yayınlarını sildikleri gibi şu anda da tamamen bu veriler konusunda sessizliğe bürünmüş durumdalar. Beni de aynı Janserada yine aynı şekilde olayın savcılığa taşınabileceğini söyledi. Zannetmiyorum dedim. Özgürlerdir. Sonuçta biz de sahipsiz değiliz. Bu ülkenin bir vatandaşıyız. Haklarımızı çok iyi biliyoruz. Gider haklarımızı sonuna kadar ararız dedim. Yo yo sizin attığınız tweetlerde kesinlikle bir suç unsuru görünmüyor. Zaten firmayı da zedeleyecek herhangi bir şey yok. Siz hakkınızı kullanmışsınız, soru sormuşsunuz. Sizinle ilgili bir işlemde bulunmayacaklar dedim. Dedim ki bulunabilirler. Bu konuda özgürler. Söyledik yok böyle bir süreç yaşanmayacak. Sonrasında ben İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden arandıktan sonra yine. Aynı ajanstaki kişiye ulaştığımda Dedi ki bizim böyle bir konuda haberimiz yok Dedim nasıl yok? Bize böyle bir şey olmayacağını Söylemişlerdi ama görüyoruz ki Siz ve bazı gazeteciler hakkında suç duyurusuna bulunmuşlar. Avukatlık birimi bunu Kendi başına yapmış dendi. Dedim iyi Kendileri bilirler. Yapacak bir şey yok. Kendisine Teşekkür ettim. Sonuçta firmaya dışarıdan Destek veren bir ajans sonuçta Verdikleri hizmetleri alırken iyi Yehoş'ta Tek görevleri verilerimizi korumak olan şirketler neden bu durumları reddediyor? Ne yapmaları gerekiyor? Daha fazla şirket, kurum, ve en önemlisi de insan zarar görmeden ne yapmak gerek? Ama firmalar şöyle düşünüyorlar. Abi çalınan veriler duyurdum cezamı da yedim. Tamam olay burada kapandı. Kapanmadı ki halk için. Veriler çalındı diyorsun. Tamam kimlerin elinde ve bunu nasıl kullanılacak bu konuda hiçbir bilgimiz yok. Veriler yayınlanıyor. Deniyor ki bunların bizden sızdığı ne malum? Ya sizden sızıp sızmadığını anlamak bu kadar zor mu gerçekten de? Verileri eşleyerek database'inizdeki verilerle eş olduğunu göremiyor musunuz? Adres tarifimi ben biliyorum. E orada görüyorum. Siz de gö biliyorsunuz bunu? Eşleyemiyor musunuz? Eğer sizden kaynaklıysa diyeceksiniz ki böyle bir durum var. Bizden çalınan veriler yayınlanmaya başladı. Şu birimlerle sürekli irtibat halindeyiz. Yasa bunları söylemiyor onlara. Bunları yapacaksınız demiyor ama firmanın açık bir iletişim hattı içerisinde olması lazım. Neden? Ona güvenen bilgilerini ona emanet eden ki kişiler arasında ben de varım. Bu insanlar şu anda mağduriyet yaşayabilirler. Çok büyük problemler yaşayabilirler. Ve süreç hakkında bilgi istiyorlar. Ama görüyoruz ki süreç hakkında insanları gün dia tutmak isteyen, bilgilendirmek isteyen insanlar aksine susturulmak isteniyor. Diyeceksin ki eğer bu veriler benden sızdıysa ya da sızmadıysa da fark etmez. Benden şüpheleniyorsan da sen benim müşterindin, sen bana güvendin. Ben senin arkandayım. Hukuk bürom da burada. Arkadaşların hukuk bürosu gördüğümüz kadarıyla çok hızlı bir şekilde iş çözebiliyor. Niye aynı şekilde müşterilerin haklarını da bu kadar hızlı bir şekilde savunmuyorlar? 9 günde dosyayı aldırabiliyorlar. Bizi 9 günde ifadeye çağırdılar ya. Aynı hukuk bürosu aynı vatandaşın da hakkını niye bu kadar hızlı savunmuyor? Ben o bunu beklerdim. Beni arayıp deseydi ki Mesut Bey böyle bir durum yaşanmış, üzgünüz. Bizden mi çıktı, bizden çıkmadığını bilmiyoruz ama olur da bir sıkıntı yaşarsanız lütfen haber verin, biz sizin haklarınızı savunacağız. Bu güzel bir iletişim yolu olurdu. Sokaktaki birçok insanın buna çok büyük ihtiyacı olacak. Bu süreçlerde yanlarında güvendikleri bir firmanın oluşu, arkalarında durduğunu bilmesi onlara güven verirdi diye düşünüyorum. Şu anda çok büyük bir güvensizlik ortamı var. Bilmiyorum bu süreci nasıl toparlayacaklar. Devlet kurumlarının ve yetkililerin sorumlulukları ne? Şaka yiyorlar. Ben bunu yetkililere söylediğimde e, ilk kez duyuyorlar. KVK ertesi gün soruşturma başladı. Siz neredeydiniz yani bu kadar zaman neredeydiniz şimdi? Şimdi mi aklınıza geldi? Bu da özücü bir şey. Şöyle bir durum var Türkiye'deki yasalara baktığımızda. Kurumlar bir hata yaptıklarında ve kullanıcılarını, onu, ondan alışveriş yapan insanlara mağdur ettiklerinde ödedikleri tazminatlar ödedikleri şeyler, paralar, cezalar hepsi devlet kurumlarına aktarılıyor. Şimdi burada mağdur ben olmuşum. Parayı devlet kurumu almış. Firmada diyor ki ben cezamı ödedim. E, benim mağduriyetim giderilmedi ki. Yani insanların mağduriyetlerinin giderilmesi adına ben bu kurumların aldığı aksiyonlarda bir şey görmüyorum. Yani bir aksiyon alın da evet ama ben mağdur oldum. Benim mağduriyetim nasıl giderildi? Bunun cevabı yok. Ya da verisi çalınan kullanıcılar kimlerdi? Bunlara resmi kurumlardan oluşan bir evrak yer almıyor. Yani şu denmiyor kurum tarafından. Bakın hakkınızda böyle bir veri sızıntısı oldu. Şu şu kurum verilerinizi sızdırmıştı. Biz cezasını kestik. Haklarınız bu. Gidip haklarınızı arayabilirsiniz diye bir bilgilendirme süreci de yok. Ceza kesildi. Kaç lira kesildi bu? Bunu bile bilmiyoruz. Yani o kadar böyle bir süreç işletiliyor ki sanki hiçbir şey işlemiyormuş gibi hissediyorsunuz. Bence bu insanlardaki en büyük güven eksikliğini yaratan olaylardan bir tanesi. Daha fazla şirket, kurum ve en önemlisi de insan zarar görmeden ne yapmak gerek? Birincisi, Türkiye'deki sistemi değiştirilip insanların verilerini sızdıran firmalara karşı tazminat davaları açabilecekleri ve gerçekten de mağduriyetleri giderilmediği zaman yine firmanın misli misli fazla cezalar ödeyebileceği bir hale getirilmesi lazım. Eğer firma kendine güvenmiyorsa, ben bu verileri tutamam arkadaş diyorsa tutmayacak verimi, bu kadar basit. Ama verilerimi tutmak için yola çıktıysa eğer, o zaman da gidecek, en iyi güvenlik firmalarıyla çalışacak, parasını harcayacak sürekli olarak kendini testten geçirecek bu verileri de güvenli tuttuğundan emin olacağız. Siber güvenlik en önemli konulardan bir tanesi milli bir meseledir bu. Bundan sonra bu tip belaların başımıza gelmemesi vatandaşın mağdur olmaması için de çok ciddi adımlar atılması lazım sözde değil. Yani bir firmaya ceza kesildiyse abi kaldıramıyorsa batabilir ya bizde hep şöyle bir durum var firmalara kesilen cezalarda firmalar batmasın işine devam edebilsin deniyor. Abi firmanın eksikliği beni mağdur etti milyonları mağdur etti bunun cezasını Sizce bütçesinden, yıllık karından yüzde iki mi bunun cezası? Benim mağduriyetimi gidermedikten sonra bu bana ne yani onun ödediği cezadan? İstediğiniz kadar para cezası alın. Neyi değiştiriyor hayatımda? Hiçbir şeyi değiştirme. Benim verilerim gitti. Artık geri gelmeyecek. Kim gitti? Sorumlusu kim? Peki firmalara ne kadar ceza kesiliyor? Şimdi kişisel verilerin korunması kanunu kapsamında veri güvenliğini ihlal eden kişiler, veri sorumlularına kesilecek ceza tutarları aslında belli. Bir aralık var. Bu aralık içerisinde bir ceza kesiliyor. Bu 2021 yılı için 29 bin liradan başlıyor. 2 milyonla çok yakın bir sınırda bitiyor. 2 milyon TL. Bunlar çok komik rakamlar değil mi Evet maalesef. 150 bin dolar. E, 150 bin dolar gibi bir şey geliyor günümüz kuruyla. Ve onu da yine devlet oluyor. Çok garip bir şekilde. Benim verilerim çalışıyor. Evet. Ama devlet bundan para alıyor. İdari para izlas çünkü.